planlama, programlama ve gerçekten verimli çalışma çok önemli. Şimdi bizde bahaneler bitmez. Her şeyin bir bahanesi vardır. Yani insanlar iş yapmadığında, çalışmadığında veya bir şeyi sonuçlandırmadığında sürekli böyle olumsuz şeylerin arkasına sığınarak bahane üretebilirler. Bu insanın tabiatında vardır, psikolojisinde vardır ama işverenlerin en sevmediği kişiler bahane üreten kişilerdir. Sürekli bahane üretir. Yani bir sorun vardır, çözülmesi gerekir, yapması lazım şundan dolayı oldu yani kendi inisiyatifini üstlenip kendi sistemini ortaya koymadan başkalarını suçlama veya ortamı suçlama yetersizlikleri atıf yapma gibi bir de sıkıntı olabilir burada çok dikkatli olmak lazım bahane üretenler uzun vadeli bir iş yerinde kalıcı olamaz bahane üretmeden hedefe gitmek çalışmak üretmek problem çözmek daha çok işte hoşuna gider ve o türlü insanlar tercih edilir. Problem çözme becerisi burada çok çok önemli diyebiliriz. Yani başarısızlıklarda hemen bahane üreten insanlar bir süre sonra başkalarını da bıktırır. Ve insanlar onlarla yolları ayırır. Daha aktif, daha hedefe dönük, daha problem çözmeye odaklı insanlara ihtiyaç var diyebiliriz. Yani bunlar madde madde sayısız gidebilir. O yüzden gerçekten bu altın kurallardan saydığımız ilk dört tanesi uygulayan insanların birçoğu iş hayatında, çalışmayan da zaten belli bir başarı